Lan. Eğer anlatabiliyorsan anlatabiliyorsa bakıyor. <gülüyor> ne oğlum? demek ki buradan <gülüyor> önce birileri <gülüyor> daha varmış yani. Ama şekil değil mi bak ya. Çok aşırı. Ya adamın <gülüyor> mezarının diye şey yapıyor baltalıyor oynuyor. Yani. Ya Müslümanım lan. Ya bunlar bildiğin oynuyor. Müslümanım diyor amına koyayım. Müslümanım. <gülüyor> Müslümanım mı? diyerek acı şey yapıyor. Vallahi bütün gengi onun peşine salıyor. Flash atıyor. Flash atıyor. Smoke atıyor. Sıkla. Öldüm Öldün. <gülüyor> Ya var ya oyuna girmeden önce oyuna gelin. her oyun başında markete gideceğim dedi diye soracağım. Ban yedim şuna bak ya. Şuna bak ban yedim ya. Of, 20 dakika ne ya bir insanın ömrü 20 dakika ya. <gülüyor> i̇nsanın, ömrü Aa, ya 20, 20. insanın ömrü ya. insanın ömrü ya. Ben, ya, ben tam yememişim. Tam yememişim, yememişim beyler. Ben bir yemek yiyip geleceğim. Tamam. Her şey işlemeli eksik. Ben bir yemek yiyeyim geleyim. Ben yememişim. Ben yememişim. Yemek yiyip geliyorum hemen. Bu <gülüyor> tam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır diyo <gülüyor> Hayır la. Hayır. Hayır olmadım. <gülüyor> Öncesi lan. <gülüyor> Hayır. İşte ne saklanıyormuşuz lan. Aşkı melunmuşuz. Sakmayın <gülüyor> lan. Katil geliyor oğlum. Ya, buradayız buradayız. Udaydı oğlum Geri zekalı duymuyor salakla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sanırım Gitti, gitti sanırım <gülüyor> <duymuyor. gülüyor> Çıklamasın Açın lan Allah kahretsin <gülüyor> hakkında kaldık. <gülüyor> Abo salatalar gelmiş bu sefer. Salata. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o <bu. gülüyor> Kuş ağlıyor hayır herhalde. Kuş ağlıyor da izle. izle, izle, izle. güzel. <gülüyor> Kuş kanka. <gülüyor> <gülüyor> Kuşanı. Wi. <gülüyor> Tr. Cebrail niye varla böyle? Allah. Bunu tamamını. Vallahi. Eee, sen varsın da <gülüyor> ne olmuş? Şimdi kavradım. Nasıl ya? E baksana şu an. <gülüyor> ne yapıyorlar orada? <gülüyor> Konuşma yazıyor. Red Totem falan atam. Konuşma onunla <gülüyor> Wise Words. Konuşma konuşma. Ondan. Rakiple konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Rakiple konuşma. Rakiple konuşma. Rakip. Rakipin. Ha. Evet anlat, dinliyoruz. Anlat, dinliyoruz. Bak şimdi. Ne yapıyon dedi. Ben bana ne yapıyon ya. Yani bir tanesinden sonra oyunu aldım onu yiyeyim <gülüyor> <gülüyor> e, tamam, özür diliyorum, evet, anlat. Yur evet. 631 evet. sürüyoruz, 631 yani sürüyoruz. <gülüyor> Ama topaç bile bir getir bir sürüyün dedi. Yaptana <gülüyor> Allah dedi alttan biri sana köpe ediyor Dersin Dersin Murat'a selam bence birinden geri keşif Burası, <gülüyor> Rüzgarımı hisset